Evet. Değerli dostlar, nasılsınız? Soru gelmeyince biz cevaplayalım dedik. E, i̇nsan e, kendisine nasıl bir zaman ayırmalı bu kadar koşuşturma ve hengame içinde? 24 saatimiz var malum. Bunun için günün belli alanlarına nasıl ki buradan çıkıp Ankara'ya giderken belli mola yerleri oluyor. Orada insan bazı insanın ihtiyaçlarını karşılıyor, onun gibi Hayat koşuşturmacası gün, hafta, ay ve yıl ve bir ömür içerisinde belli mola yerleri kendisine kurmalı. Bu etaplarda ne yiyebilir, ne içebilir, kimlerle görüşebilir, kendisini nasıl mutlu edebilir, kendisini nasıl motive edebilir bunları düşünürse algıda seçicilikle bakışı, duruşu, planı, programı ona göre... Otomatik şekillenecektir. Hoşça ve dostça kalın. Sevgiler selamlar olsun.